Anne karnında Dünya'ya geldim ve çok küçük o zaman ruhun yereldi gözüm açtım ve ben de yöneldim Kara günde dediniz günlere geldim Kadar yok bulan boşta ve derdin madem yol nereden bu eserde Yüzünü karalamak babam ne derdi? O önemli değil karakter de önemli Amaçlar için mi yaşıyoruz yoksa amaçlar bizim için mi yaşıyor? Kötü gün dost olmak kolay değil o yüzden cephede kimse de yok Sözler her yerde eylem yok rüzgarın sesi var ama kendisi yok Söz önemli olsaydı az olmaz yapan az konuşan çok <tının seviyesi> <ris> Ender <ingredients> yerlerden altın getirdin, dostluklarını bunun için bitirdin, mutlulukları herhalde üstüne bindin. İki yıl bitecek paranı getirdin, karakterin yok çok iyi bildim. Pişman olma, bozuk bir sil. Seni bizi satman huzur getirdi, sal kalle huzur getirdin. Psikoloji, ha caragé c'est collagé c'est collagé c'est collagé c'est collagé c'est collagé c'est collagé